Aşağıdaki koordinat düzleminde bizden bir genişletme yapmamız isteniyor. Genişletme merkezi olarak 9'a eksi 9 noktasını almamız ve genişletme ölçeği olarak da 3'ü kullanmamız istenmiş. Evet, bu soruda ayrıca bize verilen genişletme aracını da kullanabiliriz. Öncelikle genişletme merkezini işaretlemek istiyorum. 9'a eksi 9 noktası merkez olarak işaretlenmiş ama göstermek istediğim genişletme aracıyla genişletme aracı sayesinde aslında bu noktayı istediğiniz gibi oynatabilecek olmanız. İşte böyle. Evet, 9'a eksi 9 noktasına geri dönelim. Şimdi de 3 ölçeğiyle bir genişletme yapmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu noktaları tek tek alıp genişletme merkezine olan uzaklıklarını 3 katına çıkarırsak genişletmeyi yapmış oluruz. Mesela bu nokta. Ya da verin bu noktayı, gelin sonra da bizden istenen noktalar için ne olacağına bakalım. A noktası 4'e eksi 3 koordinatlarına sahip. x eksen doğrultusunda genişletme merkezine olan uzaklığı 5. Yani x ekseni üzerindeki 9 noktasından 5 birim uzakta. Genişletme sonucu bu uzaklığın 3 katına çıkmasını istiyoruz. Çünkü genişletme ölçeği 3 olarak verilmiş. O halde 9'dan 15 eksik olması gerekiyor. 9 eksi 15'te eksi 6 eder. A noktasının x koordinatı eksi 6 olacak. Buraya eksi 6 yazabilirim. Peki ya y koordinatı? A noktasının y koordinatı eksi 3'te. Eksi 9'a olan uzaklığı 6 birim. Genişletme sonrası bu uzaklık 3 katına çıkacak. Demek ki 18 birim olması gerekiyor. Eksi 9'dan 18 çıkarırsak geriye 9 kalır. Böylece A noktasının y koordinatının da 9 noktasına genişleyeceğini bulmuş oluyoruz. Sonuç olarak, genişletme sonucu, a noktası eksi 6'ya 9 noktasına taşınmış oluyor. Şekil üzerine genişletme aracını kullanarak, a noktasını eksi 6'ya 9 noktasına taşıyalım. İşte burası. Bu büyük şekle bakarak, e noktasının genişletme sonrası nereye taşınmış olacağını kolaylıkla, rahatlıkla söyleyebiliriz. E eksi 6'ya, eksi 3 noktasına taşınmış. Son olarak da, a ve e noktalarının görüntüleri, orijinal konumlarından 3 kat, 3 katı ötelendiler diyerek, buradaki boşluğu da doldurabiliriz. Şekle bakarsanız, a ve e noktalarının genişletme merkezinden, 3 katı daha uzağa ötelendiklerini görebilirsiniz. e noktasının x koordinatı 4. Genişletme merkezinden 5 uzakta. Genişletme sonrası ise eksi 6 noktasına gelmiş ve genişletme merkeziyle olan uzaklığı 15'e çıkmış. Aynı şey y koordinatı için de geçerli. Genişletme öncesi genişletme merkezine olan uzaklığı 2 iken, genişletme sonrası bu uzaklık 6 olmuş. Ve doğru. Şahane.